Kadına şiddet de oldukça geniş bir konu. Kadın bir, neden şiddete uğrar? 2 kadın şiddete uğradığı zaman toplumsal olarak görmezden neden geliyoruz? Ya da gördüğümüz halde, kadın şiddete maruz kaldığını gördüğümüz halde, bir de bunu yayıyoruz, videoya çekiyoruz, fotoğraflıyoruz. Bu nasıl bir psikoloji hocam? Hiç sağlam bir psikoloji değil. Bozuk bir psikoloji bu. Çünkü kadın ilk şiddete bırakın maruz kalmayı seni döverim kelimesinde bile kocasının elinden tutup hemen bir terapistin kapısını çalmalı. Benim kocam beni dövmek istiyor. Acaba niye? Acaba ne oldu? Acaba e, ne olsa şiddet yolunu bırakır? Hani aile geleneğinden mi böyle, aile içi şiddet mi görmüş, kendisi bir tacize mi uğramış benim kocam, benim kocamın babasının e, hani kocalık rolleri böyle miymiş veya annesi e, şiddete e, kurban mı gitmiş ya da şiddeti benimsemiş, ağzını kapatıp ses çıkarmamış mı? O yüzden... Çok iyi analiz etmek lazım. Hani bir kişinin çocukluğuna inerek o bataklığı kurutmak lazım. Gel bakalım sen bunu bu harekete hemen tabii ki karakola götürecek değiliz. Hemen terapiste ama ikinci uyarıda da bırakım vurmayı eli kalkıyorsa o zaman karakola kayıt altına bak sen karını şiddete mail ettin. Yani genellikle DART raporuyla başlıyorlar, Meyledene hiçbir soruşturma açılmıyor. Halbuki o dosya bir açılsa hem toplumsal hem emniyet güçlerimizde hem hukuki olarak hem toplum olarak biz şiddetin her türlüsüne karşı duracağız. O yüzden yöneticiler de şiddetle döverim, asarım, yok ederimle değil hukuku işletirim diyecek yani. Evet. Hukuk bir köşede guguk gibi duruyor. Hiç kimse en son kadın cinayeti veya erkek cinayet olduktan sonra ya da çocuk cinayet olduktan sonra başvurulan bir sistem halinde duruyor. Niye öyle? İlk başta hukuk işletilse tamam orada bir guguk gibi durmayacak. Hukuk diyecek. Ben varım burada. Garantörünüz benim. Evet. Anlatabildim mi? Evet. Ve burada gerçek biz medeni dünyada yaşıyorsak sen de bir Adam lakabını veya ünvanını taşıyorsan adamlığın ünvanı budur. Kocalık budur. Yani kocalık karısına hiç vurmayandır. Hiç vurdurmayandır bir de. Geçen de bir mafya gelmiş. Ben diyor karımı döverim. Diyor. Kimse karışamazdı. <gülüyor> Bakın dedim beyefendi. Eğer siz döverseniz herkes döverdi. Ne demek dedi işte ben dövdürmem. Ama dedim siz gizli izin veriyorsunuz. Ben karımı dövüyorum, siz de dövün. dövün. Bu paçoz veya değersiz biri, kıymetsiz veya suçlu biri, büyük ha, haşa yani namus suçu işlemiş gibi düşünebilir dışarıdakiler. Siz ne, niye dövdüğünüzü nereden bilsinler dedim. Öyle mi dedi, öyle dedim. Bırak dışarıda ne yapıyorsan yap, evde mafyalık şapkasını çıkar dedim. Burada işlemez dedim yani. Adam akıllandı, bakın. Yani en akıllanmaz dediğimiz adama bile izah ettiğimizde sürekli şiddeti kullanan bir kişi bile akıllanabiliyor. Burada temel noktalardan biri toplumun A'dan Z'ye şiddet konusunda fizyolojik, psikolojik her türlü mobbing gibi her türlü şiddet konusunda bilinçlenmesi, farkındalığın sağlaması, kendisine yöneltilecek yaptırımların olması, kendine yöneltilen bir şiddet durumunda da kullanabileceği hukuki yolları bilmediği için herkes kimsem yok zannedip, yok edili ediliyorum zannedip karşı saldırıya geçiyor. Mesela bir kişi dö dövüldüğünde, e, duymuşsunuzdur çok, bütün mahalleyi toplayıp gelir. Halbuki bütün mahalleyi toplayacağına bir avukatı getirse, olayı analiz ettirse veya karakolu çağırsa...